Lan bunları da bizi bilmiyor amına. Koyma hayırdır lan. Şimdi şifreleri hatırlayalım şimdi. Selamun aleyküm lan. Ana bak lan. Oğlum hayırdır lan. Buraya biz lan. Adamı adamı aç ederim lan. Adamı patlat. Patlatamam lan adamı. Adamı yakarım lan. lan taçarsam ne olur lan birader? Ha! Gidin lan buradan. Dağılın lan. Hayırdır lan. Amuniyardı <gülüyor> lan. Videomuza hoş geldiniz lan. Bak vur lan vur vur. Pusu pusu pusu amın. Buralar bizim bak şanla herdir la kardeş. Ananlık. Kardeş ölüyoruz la kardeş. Tutla kardeş. Lan alım Bunlar da bizi bilmiyor amına. Adamı job'la öldü. La hayırdır la. Lan yanıyorum lan kardeş. Lan yanıyorum lan. Lan! Hayırdır la. Hayırdır la. Bunlar da bizi bilmiyor amın. Neydi lan o S SCN Dug Yok değildi o Dur roket adam A Roket adam Heh. Roket adamı çalıştırdık Bundan sonra herkes denk alacak kalacak Tut lan Aha polis geldi Ah paralar Neydi lan lan daha bunlar bizi bilmiyor Lan Haydıla kardeş, haydıla o oh, dört yıldız olduk la kardeş, Soy am, astas ha, bizi bildiğimine şeytanların Bismillahirrahmanirrahim, bu ne oğlum? Lan daha bu bizi bilmiyor lan, tut lan, onun için yanıyoruz, hep birlikte yamarız lan, lan oğlum lan, He ne oldu lan? Tut bakayım lan, lan yanıyoruz lan, o mu haydırlan? Geber lan, Allah yüzüne. Onun biz ölümsüz yuzla bilmiyor musun la? Hayırdır la? Adamım var ya aklını... Yuttun mu? Oğlum adamı yakarım lan. Ne bakıyorsun lan? Düş lan aşağıya. Lan adamı hayır. Lan sen neye vuruyorsun lan? Polis bizi bırakmış lan. Lan. Öldür lan şunu. Emrediyorum lan. Aferin lan. Yanıyorum lan. Ateşimle herkesi yakarım lan. Çekilin lan. Cio babanın mekanı lan. Gio baba eğleniyor lan. Hayırdır lan amınim? Hayırdır lan? E onlara söyleyin. Gio baba onun olanı geri almaya geldi. Eve geldik. Hadi bakayım. Big smoke coming down. hayırdır lan? Ananı abradını eve geldik lan. Ama ev ne kadar değişmiş lan. Lan anamız ölmüş lan. Anamız ölmüş lan anamız lan. Lan şuna bak lan. Şu tipe bakar mısın lan? Ellerim içinden geçiyor. O derece duygulandım lan. Lan oğlum lan. Lan neye durayım lan? Ne oluyor lan? Lan lan. Kafamın içine yakaları duyuyorum. Koyayım. Lan ne oluyor lan? Lan. Lan oğlum lan. Oh. Anam. Anam. Anam. Lan oğlum lan. Lan diyor baba üzgün lan. Ne oluyor lan? Hey. Lan ey. Amına kodum göbeği. Yürü git lan. He? Tanıdın mı lan? Tabii Gio. Ne sandın lan? Ha, hadi bakayım. İyisin, iyisin. Gio lan tabii. Ne sandınız oğlum? Herkes tanıyacak. Bebe oğlum top top konuşma. Baby maybe. Ot çakarım. Lan beni kaybettiniz lan. Gio babayı unuttunuz lan. Ama Gio baba geri almaya geldi şeyi. Ben seni takip takip edeyim daire. Hayır. bunları bunlar ayrıldı. Burada mı? Biz niye bir hangi seviniyoruz amına koyayım? Senin yok mu lan araba? Ona lan amına. Oğlum koş. Bas bas koy öte. Onu hızlı yürüyersense bu rahatlık ne? Bas lan bas oğlum lan bas lan. Bas lan bas. Senden daha hızlıyım lan. Allah'ın yavaşı. Lan yürü git lan. Yo Baba artsılık yapma lan. Her ne kadar bisiklette de olsam adamına amına. Oğlum adam bana sıkıyor lan. Lan bir işe yarayın lan. Kardeş diye aldık siz bu amınıy. Lan kardeş. Lan kardeş. Lan kardeş. Kardeş bunlar nereye gidiyor lan? Abi Seni aldık abi de şerefsiz. Lan sen var ya sen. Sende tam lan lan. Lan. Oğlum yürü lan. Lan abi görün abi lan siz kaç diyor lan? Ne diyorsun lan senin ananı lan ha? Hayırdır lan kardeş. Allah. Lan kes lan Lan lan oğlum lan. Bunlar da bizi bilmiyor lan. Oğlum yürü lan. Lan hayırdır lan? Hayırdır lan kardeş? Yürü lan kardeş. Ne diyorsun lan? Ayı. Bunu sen mi bana diyorsun lan? Ayı. Bakın şimdi lan. Gio babanın adamları ışınlanacak. Işınlanmadı. Gio göt oluyor. Bak. Bak gördün mü? Bir anda. Yürü lan yürü tamam lan bağırma lan kafanı aç abla koyarım lan. O lan. Lan yüre git lan. Lan basket lan. Lan gardaş. Lan gardaş. Ona saraba lan. Ben daha hızlı gidiyorum lan. Lan gardaş lan kaçtık. Sensin lan niye hayırdır lan kardeş? <gülüyor> Hafif güneşte kaldıysak ne nekası lan? Jio <gülüyor> babayı kızdırmayın oğlum. Hey sen. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan like, abone ol bir de yorum yapmayı unutmayınız. En sonunda hoşçakalın. Hepinizi unutmayın. Bak dediğim gibi. Bunla, buna benzer böyle clickbait mod videoları <gülüyor> Neyse. Peace.